selam arkadaşlar şengülü sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili boğa başak ve oğlak arkadaşlarım toprak grupları nasılsınız iyi misiniz beni izleyen herkese selam olsun sevgili arkadaşlarım sizler için 10 ocağa kadar yeni yılın ilk haftasında bakayım sevgili boğa başak ve oğlak arkadaşlarımın Ekslerinde, küslerinde barış var mı? Yeni yıl iyi gelecek mi ilk haftada sevgili arkadaşlar? Ya da gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bunlara bakacağım sizler için. Usulen şöyle kartlarımı karıştırayım. Sevgili bu arkadaşımdan başlayıp oğlak arkadaşımdan çıkacağım sevgili. Toprak grupları için şöyle eks partner tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar. Kartlarımı karıştırdım. Şimdi bu arkadaşlarımdan başlıyorum derken karşı taraf... Hmm. Sevgili boğalar, evet 10 Ocağı kadar ekslerde, püslerde barış var mı gidenler dönüyor mu? Dönebilir, dönmeyebilir de. Bakacağız bakalım. Sevgili boğalar, karşı taraf bir şeyler derdinde. Evet. Evet, boğa arkadaşlarım 10 Ocağı kadar, 2020'nin 10 Ocağı'na kadar karşı taraf bir şeyler peşinde. Siz ise yıkımlardasınız. Yıkım derken böyle bir yenilenme durumu aynı şey bir süre sonra bakın karşı tarafta da meydana gelecek karşı taraf siz sevgili boğa arkadaşlarım şimdi karşı taraf sizi tekrar kendine çekmek için küçük çaplı bir illegal durumlarına başvurabilir gördüğünüz gibi sizde ise bir yıkım bir yenilenme bunu böyle diyelim korkutmayayım sizleri sevgili arkadaşlar eski evin yıkılışı yeni evin kuruluşu diyelim biz buna ortak noktada gördüğünüz gibi şu ortak noktadaki kart her iki tarafa ait ne kadar bu vaziyet burada meydana gelmiş olsa da birbirinize karşı son derece yine de nazik olmaya çalışacaksınız sevgili boğa arkadaşlarım karşı taraf buraya gelindiğinde bakın o da tıpkı sizin gibi bir yenilenmeye eskiyi bitirip yeni bir şeyleri inşa etmeye çalışacak sizde ise korku Dikilem, kararsızlık, endişe gibi bir durumlar. Bakın her şey ortada. Ama şuradaki kartımız ne kadar güzel. Güneş kartımız der ki bir şeyleri kabullenelim. İlişkilerimizi düzeltelimler. Ne kadar güzel bakın. Son raddedeki kartımız barışı gösteriyor. Her iki taraf için. Şöyle bir bakalım sevgili Moğar arkadaşların barışı isteyen kim? Karşı taraf savaştan çıkalım. Artık tahriplerden arınmak istiyorum diyor. Geriye bakış yapıyor. Siz ise sürprizli gelecek istiyorsunuz, sürpriz istiyorsunuz bir yerde hayalleriniz de var. Ama velakin bazı bu arkadaşlarım şu yıkımın ardından sevgili arkadaşlarım çünkü genel olduğu için iki boyutlu söylemek durumundayım. Kötü alışkanlıklardan benim kurtulmam lazım diyecektir. Tamam, hadi bakalım. Karşı taraf dikkatli sevgili arkadaşlar karşı taraf son derece dikkatli biraz sizinle keskin konuşma yapabilir keskin konuşmaları meydana gelebilir çünkü bakın burada dikkatlilik kartı var bu kartımız sevgili arkadaşlarım azizeden bir farkı yoktur aşk açılımlarında belli ki bir yerde bir şey var bir engel durumu var burada Evet sevgili boğalar siz de dikkatlisiniz ve memnun olmayacaksınız bir şeylerden memnunluk duymayacaksınız bir şeylerin değişmesini isteyeceksiniz. Karşı taraf değişecek. Karşı taraf değişiyor ama bir yerde de o da aynı şekliyle kötü alışkanlıklardan benim kurtulmam lazım diyecek. Kötü alışkanlık. Siz misiniz? Yoksa karşı taraf mı? Sevgili arkadaşlarım aslında bu insanda biraz ikilemde kalmış. Sizin bu karşı partner hem karşı tarafı bir yerde doğru yargı yapmaya çalışıyor artık ailesi. Anne, baba, kardeş olabilir. Üçüncü bir şahıs olabilir. Her an her şey olabilir. Sizler biliyorsunuz. Tabii ki karşı partnerlerinizin medeni durumunu size gelince hem bir yerde sizinle ortak nokta anlaşması yapmak istiyor. Bir yerde dikkatli olmak durumunda. Bir yerde güzelliklere düşkünlüğü var. Sizi de istiyor. Bir yerde böyle bir durumda söz konusu. Bundan dolayı yoğun duygularda hissedi, biraz zor bir durum. Bu duruma siz ne diyorsunuz? Askı Askıya alma durumunuz var. Bakın yine aynı geldi. Benim bir an önce kötü alışkanlıklardan kurtulmam lazım diyeceksiniz sevgili bu arkadaşlarım. Bu açılımda engel çıktı. Engel ama maddi engel olabilir. Manevi engel olabilir. Dediğim gibi üçüncü şahıs engeli ya da anne baba, abi, kardeş gibi tür engeller olabilir. Çünkü benim istediğim ailem istemeyebilir. Böyle bir şey de olabilir sevgili arkadaşlarım. Ortaya atacağım şimdi. Hmm, geldi Azize ve bir şeylerin değişmesi lazım evet engel var sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi Azize üçüncü bir kişiden bize haber verir ve diyecek ki her iki taraf bakın ortaya bıraktığım kartı görüyorsunuz Azize kartı bir şeyler değişsin bu böyle olmaz diyeceksiniz daha fazla zorlamayacağım sevgili bu arkadaşlarım bu vaziyeti yaşayan arkadaşlarım bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz her iki taraf tamam hadi bakalım ardından coşkuyla atla ne olursa olsun diyor yeni yıla coşkuyla atla diyor meleğim her iki tarafa size de karşı partnerinize de coşkuyla atla gerisi gelecek belki bu değişim size çok iyi gelebilir sevgili bu arkadaşlarım tamam hadi bakalım sıkıntı yapmıyorsunuz ona göre çünkü bir şeyler var bir bir engel var engel var sevgili arkadaşlar göz görüyor yani resmen her şey ortada Evet, şimdi bu arkadaşlarımızın 10 Ocağı kadar açılımını tamamladık. Sırada kim varmış? Başak arkadaşlarımız. Usulen şöyle bir karıştıralım. Sevgili arkadaşlar, aynı kartlar gelmesin diyoruz ama bazen gelebiliyor. Evet. Şimdi sevgili Başak arkadaşlarımızın yeni yılın ilk haftasında... Bakayım. Karşı tarafta ex, eski eski eş, eski sevgili eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş demeye kalmadı. Buyurun bir şeyler çıktı. Dönüş var mı? Ya da ne, hakkınızda ne düşünüyorlar? Şöyle bir bakalım. Sevgili Başaklar için 10 Ocağa kadar. Evet. Evet Başak arkadaşlarım. Sevgili Başaklar bu taraf sizsiniz. Bu kısımda gördüğünüz gibi karşı partnerler Bay ya da bayan hiç fark etmiyor. Gördüğünüz gibi karşı partner sevgili arkadaşlarım hem anılarda hem de size bir şeyler uzatmak istiyor. Hem de şöyle söyleyeyim sevmek istiyor sevildiğini bilmek istiyor. Açıkçası bu durum bu. Siz ise küçük çaplı bir illegal durumunuz var sevgili başaklar. Buraya gelindiğinde ise burada bir kısıtlılık durumu var. Ortak noktada kısıtlılık var. Taraflardan birinde. Bir sorun bir sıkıntı var sevgili arkadaşlarım ikinizden birinde de yoktur yani ikinizde birden yoktur aynı anda. Buraya gelindiğinde ise karşı taraf size yine hayranlık çekim gücü sizi kendine çekmek isteyebilir. Siz ise bir miktar burada hem hafif çaplı bir nefret durumunuz bir kızgınlık durumunuz var hem de bazı başak arkadaşlarım bunu fırsat bilip tekrar karşı tarafı sahiplenmek isteyebilir. Böyle de bir şey var. Buraya gelindiğinde ise bir bıkkınlık bir kadersizlik yine ortak noktada her iki taraf için kartımız der ki ben ne kadar talihsizim işte ben bıkkınım bıktım artık neden böyle diyorsunuz ama bakın devrilmiş hiçbir şey yok sevgili arkadaşlarım ilahi güç de bir şey uzatıyor belli ki bizi görmüyoruz değil mi bakın bakmıyorsunuz her iki tarafta bakmıyor şimdi bakacağız bu durum nereye gidiyor karşı taraf siz hayatında olmadığınız için Kendini kayıpta görüyor. Bakın sevgili başaklar. Siz ise istiyorsunuz. ilişkiyi tekrar düzeltmek demektir. Küslerin barışı demektir. Bayram sevinci, paylaşımcı sevgi istiyorsunuz, isteyeceksiniz. 10 ocağa kadar karşı tarafla. Engelli olan karşı taraf mı acaba? Çünkü burada bir engel durumu var. Karşı partner ise bakın. Korku içinde. Siz ise barışmak istiyorsunuz. Paylaşımcı sevgiye varım diyorsunuz. Karşı taraf ise bakın burada bir şey var. Bundan dolayı korkusu var. Sevinici yerde neden korkuyor? Bakalım mı sevgili arkadaşlarım? Bu korkusu sizin için mi? Başka birileri için mi? Bakacağız hadi bakalım. Hmm, evet. Canlar. Sevgili arkadaşlar. Tamam. Hem bu taraf için hem sizin için. Her iki taraf için üzüntü duyuyor bu insan. Bakın sevgili arkadaşlarım. Karşı partner sizin için bakın üzüntü duyuyor sizi hem arıyor hem de bir yerde sessizliğe çekiliyor bir yerde de korkusu buradaki anne baba olabilir iş hayatı olabilir konumu olabilir hayatındaki engel her neyse onun yıkılmasından korkuyor bir yerde de sizi de kaybetmekten korkuyor Bayağı bir arada kısıtlı tutuklu bir vaziyeti var bu insanın bakalım bu vaziyet nereye gidecek sevgili başaklar şimdi döndü döndü onayı istiyor evet siz hedef belirleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım onayı kimden istiyor bu insan hmm, güzel değil mi? ben şimdi öyle de söylemeyeyim de öyle de söylemeyeyim de karşı taraf her neyse buradaki engel her neyse sizin karşı partner burayı bitiriyor gördüğünüz gibi iki tane yıkım geldi sevgili Başaklar belli ki bu insan size doğru dönüş yapmak istiyor ama ve lakin sıkıntı olayları var bir şey var bir sıkıntı var siz ne diyorsunuz bu duruma siz de onun etkisi altındasınız canlılık istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım sevgi acısı çekeceksiniz bakın etki altındasınız karşı partner tamam diyor yoğun duygularla ortak nokta anlaşmaları yapabiliriz seninle diyor sevgili başak arkadaşıma siz de eyvallah diyeceksiniz değişim göstereceksiniz bakın güzelliklere düşkünlük sürprizli gelecek güzel harika sevgili arkadaşlarım barışınız var çünkü her iki taraf bunu istiyor dikkatli bir şekilde yapacaksınız bunu benden söylemesi sevgili başak arkadaşlarım sizlerde de barış çıktı ne kadar güzel buna inan diyor meleğim inan buna inan İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacakmış Sevgili Başak ve karşı partneri. Hadi bakalım. Karşı partner daha çok sizi istiyor. Bakın bir şeyleri bitirdi burada. Sevgili Başak arkadaşlarım siz daha ağır bastınız. Evet tabii. Böyle kalmaz. 3 gün sonra değişebilir. Çünkü insan ruh hali değişkendir sevgili arkadaşlarım. Ben bu işin içinde olduğum için bunlar böyle kalmıyor. Maalesef insan ruh hali değişken değişir yani şu an evet yarın bakarsın olay onu da belirteyim yani evet sevgili arkadaşlarım başak burcu arkadaşlarımın barışınız çıktı ama tabi sizin elinizde olan bir şey onu sürdürebilmek sevgili başaklar 10 ocağa kadar barış tamamlanmıştır şimdi sıra geldi oğlaklara oğlak arkadaşlarımız için şöyle bir karıştırayım hafiften bakayım yeni yılın ilk haftasında 10 Ocak'a kadar burada da bir yenilenme var. Sevgili oğlakların eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş. Barış var mı, dönüş var mı ya da yoksa ne düşünüyorlar? Hmm. Belli zaten. Her şey çıktı ortaya sevgili arkadaşlarım. Bunlar da böyle kalmaz. Bunlar da değişir. Karşı taraf sevgili oğlaklar. Bir bitişte bir yenilenme durumu var. Kabuk atıyor. Tamam geçmiş hiç inemiş. Siz ise sevgili oğlaklar yoğun duygulardasınız fakat bir yerde de karşı tarafa karşıda birazcık böyle bir keskin yapınız da oluşabilir. Çünkü keskin konuşmalardan da söz eder kartımız. Buraya gelindiğinde ise bakın tam ortak noktada bir gözyaşı küçük çaplı bir kalp üzüntüsü zaten durum ortada. Karşı taraf burada görüyorsunuz aman Allah'ım hayal kırıklığı niye böyle oldu bir türlü başaramadık olmadı diyor kendince fakat bir yerde de bu kartımız şöyle der her şey bitmedi bunu da söyler yani çünkü kurumuş hiçbir şey yok hala bir yerde bir nebze size karşı bu insanın umudu devam ediyor siz ise bakın içsel mahkeme kim haklı kim haksız kim nerede hata yaptı gibi bir yerde de sıkıntıları atıp yeniden doğuş yaşamak istiyorsunuz sevgili oğlak arkadaşlarım buraya gelindiğinde ise ben diyemem ki bu kart güzel bunun da hiçbir farkı yoktur bana göre azizeden eden sevgili arkadaşlarım çünkü kötü alışkanlıklardan kurtulmaktan bize söz eder bu kartımız buraya gelindiğinde her iki tarafta kalbinin bir köşesinde ben yanlış yapıyorum benim bir an önce bu yoldan dönmem lazım gibi duygu içinde olacaksınız sevgili oğlak ve karşı partneri vaziyet nereye gidecek bakalım Evet birazcık hem tutmak istiyor sizi hem sıkı sıkı tutmak istiyor hem de bir yerde kalbinin bir köşesinde bir miktar size karşı kızgınlığı da oluşacak bu insanın siz ise sevgili oğlaklar sevgili oğlak arkadaşlarım bakın sabırla güç oluşturmak isteyeceksiniz bazı oğlak arkadaşlarım güven isteyebilir tekrar barışabilmemiz için benim eskiyi yaşamamam lazım artık ben güven istiyorum güvenli ilişki istiyorum Diyerek kendinizi sabıra vereceksiniz. Bu durumda karşı taraf ne yapıyor? Kabule içiyor. Kabul. Bir şeyleri değiştirmek de isteyebilir. İki boyutlu çıktı çünkü. Bir şeyleri hem değiştirmek isteyebilir, size yan dönebilir bu insan. Hem de bazı partnerler kabule geçip sizden yararlanmak isteyebilir. Tekrar sizi kendine çekmek isteyebilir. Onu da söyleyeyim çünkü iki boyutlu çıktı sevgili arkadaşlarım. Bu durumda siz ne yapıyorsunuz? Hmm. karşı tarafın o vaziyetinde benim sevgili oğlak arkadaşım küçük çaplı belki birazcık buradaki öfkeden kızgınlıktan dolayı sorumluluktan kaçabilir tekrar barış sağlamaktan kaçabilirsiniz sevgili oğlaklar bakın dürüstçe burada da mücadele veriyorsunuz kartımız dürüst mücadeleden bize söz eder karşı taraf korku içinde niçin korku içinde bu kim siz misiniz farklı bir şeyler var bakalım mı Hmm. Siz sizin için korku içinde, sizi kaybetmekten korkuyor. Sevgili Oğlaklar, sizi kaybetmekten korkuyor. Fakat burada da bir şey var. Var burada. Burada da bir karar aşamasına gelecek bu insan. Yine %50, %50 çıktı. Buradaki kararda aldığı kararda sizden tarafa dönecek %50'si, sizden yararlanmak isteyecek %50'si de buradaki kişiye dönüş yapacak sevgili arkadaşlarım sizden vazgeçip karşı tarafa dönüş yapacak bunu da söyleyeyim çünkü %50 %50 bir gidiş durumu var şimdi bakalım o da sabra veriyor olayı karşı tarafta sabra verecek siz bu kez dönüyorsunuz iyi niyetli bir şekilde onay isteyeceksiniz sevgili oğlaklar karşı taraf onay veriyor mu bu son açışım haberiniz olsun evet birazcık olabilir diyor. Yine bakın %50 %50 çıktı. Aman Allah'ım. Belli ki %50 sizin karşı partnerler engelli, %50'si gayet rahat ve boşta. Ben size şöyle göstereyim. %50'si onay verecek, %50'si yan dönecek. Benden söylemesi sevgili Oğlaklar. Çünkü değinekleri görüyorsunuz. Şahsı da görüyorsunuz. Birinin elinden tutmuş, diğer ikisine sırt dönmüş. Anlatabildim mi? aynen öyle buradaki onayı isteyen arkadaşlarıma %50'si karşılık verecek %50'si gördüğünüz gibi yan dönüş arka dönüş vaziyetleri durumu söz konusu neyse ben sizin hatırınızı kırmayayım ortaya ortak nokta bir kart atacağım bakayım ortak ne oluyor hmm. evet vaziyet biraz vahim gibi duruyor ama yine de her iki tarafında ne olursa olsun mücadelesi sürprizli gelecek için tamam Yine de kötü bir durum yok hiç merak etmeyin. Sevgili oğlaklar zaten 10 Ocağı kadar haftalık sayılır sevgili arkadaşlarım. Bununla alakalı sıkıntı yok bir mucize bekle meleğim Sevgili oğlak arkadaşlarıma ve karşı partnerlerinizi. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekleyin sevgili arkadaşlarım. Sevgi var ise korku yok olay bitti. Her şey sevgiyle başlar sevgisizlikle biter benden size söylemesi Evet sevgili arkadaşlarım 10 Ocağa kadar ekspartner tarot açılımını tamamladık. Kapamadan öncesinde sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. İnşallah fırsat bulabilirsem oranın da yüklemelerini yapacağım. Sevgili arkadaşlarım linkler zaten videolarımın altında mevcut bulunacaktır. Bu son videolarım sanırım 2019 yılının ben sizin kapamadan öncesinde... Yeni yılınızı kutlamak istiyorum sevgili arkadaşlarım şöyle 2020 yılında 2019 yılında arayıp da bulamadıklarınız güzellikler her neyse sağlık sıhhat bolluk bereket her şeyden önce huzur sizlerle olsun sevgili Boğa Başak ve Oğlak arkadaşlarım 2020 yılınız şimdiden kutlu olsun mutlu yıllar diliyorum sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum kocaman öpüyorum Allah'a emanet olun diyorum. Hadi bakalım. Hadi bay.